Onlar herkese anneler gününe sayılı günler kaldı ve bugün yavaş yavaş yaklaşırken annelerimizin yüzünde tebessümü oluşturmak için Mak Marmara Forum şubesine geldik. Artık üç anneden ikisi onlara bir hediye alınsaydı bunların teknolojik ürün olmasını istiyor. Artık anneler de takıdan, parfümden, çiçekten bıkmış gibi. O yüzden şimdi sizlere annelerinize bu anneler gününde neler alabilirsinizi göstermek için hemen videonun devamına geçiyoruz. İlk olarak kahve makinelerinden başlayalım. Annelerimiz günün yorgunluğunda ya da güne başlarken bir kahve makinesi onları dinlendirmek için çok iyi gelecektir. Burada ne isterseniz var. İsterseniz filtre kahve makinesi, isterseniz kapsüllü kahve makinesi, isterseniz Türk kahvesi makinesi çeşitleriyle annenizin istediği türdeki kahve makinelerine medyamarkta e ulaşabilirsiniz. Hele ki anneniz kahvelere bayılıyorsa bu hediye onun çok hoşuna gidecektir. E anneniz kahveyi yudumlarken robot de evi temizlemesin mi? Annemin rahatı bozulmasın diyorsanız, annem otursun robot süpürge evi her yerini temizlesin diyorsanız, annenize alabildiğiniz bir başka hediye de robot süpürgeler. Farklı filtre tipi, şarj süresi, mop özelliği ile annenize en uygun robot süpürge Mediamark'ta. Addik bir başka hediyemiz olan akıllı saatler ve bileklikler. Bu akıllı saatler annenizin o ince, narin bileğini o kadar güzel duracaktır ki. Bu akıllı saatler sayesinde anneniz işe giderken ya da herhangi bir yürüyüş yaparken nabzını ölçebilir, sağlık durumunu kontrol edebilir, belki uyku düzenini kontrol edebilir, bunları düzen girmesini sağlar. Aynı zamanda akıllı saatlerde bulunan telefonla görüşme özelliği sayesinde annenizin o güzel sesini kolaylıkla duyabilirsiniz. Burada birbirinden güzel, şık, akıllı saatler bulunuyor. Artık hangisi annenizin bileğine daha güzel olursa medya mağazalarına gelip seçebilirsiniz. Geldik bir başka hediyemize. Hayat kolaylaştıran aslında annelerimizin üzerine yük olmaması gereken ama yük olan, bu yükü de azaltacak olan buharlı ütülere. Her zaman ütü masasına aç-kapa derdi olmayacak. Aynı zamanda evin başka bireylerinde ben ütü yapmayı bilmiyorum bahanelerini ortadan kaldıracak bu buharlı ütüler sayesinde annelerimizin yük azalacak ve kıyafetler artık daha düz olacak. Geldik bir başka hediye. Annemizi gerçekten çok duygulandıracak bir hediye. Bu aletleri vücut ve yüz için cilt sensörü bulunan, alt bacak uygulaması için 8 dakika olan kablolu ve kablosuz olarak ayrılan Modeller medya mağazalarında karşımıza çıkıyor. Bu lazer epilasyon aletleri sayesinde annenizin istenmeyen tüyleri %90'a kadar azalma sağlayacak. ise geldik saç şekillendiricileri annelerimizin o güzel saçlarına layık olan bu saç şekillendiricileri gelin birlikte göz atalım saç şekillendiricilerini dilerseniz tarak gibi olununu dilerseniz deniz dalgası verenini, dilerseniz iyonlar sayesinde saçı hiç yıpratmadan düzleştirinini ne ararsınız anneniz için o güzel saçları için en iyisi Mediamarkta buraya göz atmayı mutlaka unutmayın. Ben bugün anneme Medya Mark'tan hediyelerimi aldım. Annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Bir gün değil her gün sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Siz de annenize hediye almak, onu mutlu etmek istiyorsanız Medya Mark'a uğramayı unutmayın.